Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay yanlış yaptım. Heh. Arkadaşlar What? Oha. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz sizce? Ee, Türkçe Türkçe olan bir oyun arkadaşlar. Evet. Türkçeleştirmiş hali kazı kazma oyunu bu Roblox'daki <gülüyor> <gülüyor> oyunun adı sizde oy oyunu oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli arkadaşlar size tavsiye ediyorum şimdi arkadaşlar çok daha bir de başlamıştık kazanım kazanım altın sandık altın sandığı severiz arkadaşlar siz yorumlara yazın ee, güzel mi güzel değil mi diye Aa, arkadaşlar <gülüyor> yorumlarda adını belirteceğim ee, tam adını hatırlamıyorum yani siz de bayılacaksınızdır bence bu oyun oynadığımızda arkadaşlar oyunun amacı çok kolay kutuları kazmaya çalışıyoruz arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi zar sandıktan bir sürü şey çıkıyor para paracık çıkıyor zar sandık arkadaşlarma hepsinden daha az şey tüketiyor neydi oha arkadaşlar biliyor musunuz ben bir kere bu bo oyunda bine kadar geldim binde e, mavi oluyor arkadaşlar Vallahi çok güzel gözüküyor o zaman i̇şte zaten 15 dakikamız varmış inebiliriz ama bine kadar şu an inlemeyin. tamam e, inebilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar Maden kazmayı sevenler aşağıda yorumlara like atsın ve abone olsun. <gülüyor> Sevmeyenler de abone olsun. Ay o kim ya? Ha sen kimsin? Anvabollar <gülüyor> çok iyi. Anvabollar baya iyi. Ben yani Legendary Hunter'dan daha iyi ya. Zar sandık, zar sandık ya zar sandığı alamadım ya gördünüz değil mi arkadaşlar zar sandık çok değerli bir şey bu, bu oyunda çok değerli bir maden ama gerçekten zar sandık diye bir maden yok Ay, a, zar sandık diye bir kutu yok yani çık çıkan diye, öyle bir şey yok bakayım araçlardan Araçlarda ekip tamam tamam tamam. Bu matkabı hiç sevmiyorum. Kızım. Altın kobay. Yahuha! Şu an alamıyoruz. Ponçiyi çok seviyorum ya. He, benim arkadaşlar en istediğim şey şu. Bu. Eve aldım. Ay çok çok tatlı. Değil mi arkadaşlar? Yarası ki ben çok seviyorum. Bakalım kazacak mı? Kazmıyor ya. Oha. Ben. Ya öyle oluyor da tamam. Ya gıcık oldum. Arkadaşlar. Birazdan arkadaşlar size aldıklarımı göstereceğim. Ay. A çıkamıyorum. Help me, help me. Ay çıkamıyorum. Gittim. Oha. Ay gitmek istiyorum. Vallahi satmaya gittim, sat. 250 mi çok az? Arkadaşlar bakın. Şuradan. Ay onu da çok seviyorum da. Arkadaşlar şu çok iyi c4 c4 çok 150 250 300 750 arkadaşlar sizce altın kaşık bu daha iyi yoksa ee, bu mu İkili kepçe daha iyi çünkü daha daha fazla paralı ve daha ee, önemli oha What? ama c4 de çok iyi ya bir attığında tam 3 tane kutu gidiyor ay e, 3 tane şey gidiyor. Ama bu daha azla. Hem onda e, kutuları kazamıyoruz. Öyle bir soru var. Vay ay. Legendary hunting. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ulaş ay neyse onu. o ne ya? süs olarak epik sandık aldım süs süs arkadaşlar şimdi epik sandıkları ben çok seviyorum ay. benim en sevdiğim şey e neydi zar sandık zar ben acayip seviyorum bayılıyorum ay arkadaşlar biliyor musunuz günlerde e e böyle mavi var demiştim ya o zaman bir kumuk kazmak Bin, bin tane şey alıyor. Neydi? Bin tane şunlardan alıyor arkadaşlar. Bunlardan alıyor. Yani o zaman çok gelerli. Aa astronot sandık Hiç sevmem. O kadar fazla sevmiyorum. Çünkü. 74. Kutular. Aç. Ya bu çok az ya satın alıyorum. Aldım. Tamam. İkinciyi alayım arkadaşlar. Ama like'a like atmazsanız ikinciyi almam. Alıyorum. İkinciyi alayım arkadaşlar. Alıyorum. Yerini de alıyorum. Aşkım bir tane. Ay, hadi. Ha, az kazanma oluyordum ya. Hah. Bir tane yeah. Çok seviyorum ben bunları açmak da çok eğlenceli. Ha, bu gelsin lütfen bu gelsin bu dur ha durdu zaten daha, daha açayım şanslı şanslı olayım lütfen yes hayır en sevmediğim geç geç ya geç de ol. yok geç demek istemiyorum hiç derdim de istemiyorum ha bu çok iyi ya yerde de güzel ama bu daha iyi Son bir tane açıyorum İnşallah burada Boynunuzdaki bo, şey çıkar ya, ya bu ne Rainbow Ya başka Pembe saç ne alaka Ben kısım günü de pembe saç giyeyim Allah aşkına ya <gülüyor> bakayım, bakayım Güzel oldu mu ama böyle hiçbir şey gözükmüyor. Çıkart e, çıkartıyorum ya. Çıkartayım şunu çıkarttım kafama. Oh be, dünya varmış. Ay kutulara girdim yanlışlıkla. Şimdi arkadaşlar orada ne alayım? O var. Şunu alayım mı arkadaşlar? Yok. Şu olsun bence. Bir şey vardı şurada. Nerede ya? bulamadım Kulak yapıyordu. Heh, bu muydu? Bu muydu? Yok bu çok kötü ya. Bu çok kötü arkadaşlar. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Haa buydu hatırladım. Kulaklarımız şurada çok güzel. Bakın. Çok güzel görünüyor bence. Bayıldım. Şahane ötesi. Oha! Kimse kazmamış. Resmen bir kere kazmışlar ya. Gıcık oldu. Bunu matkapla kazan... Abla... Abla kazacak mısın onu? Kazarsan ben de yardım edersem çok iyi olur. Ayy! Arkadaşlar gök ay gök kuşağı kendimiz yaparsak burası arkadaşlar ne oluyor söyleyeyim mi? Burası 5 5 5 6 yere 500 çıkıyor. Ay e, o da çok pahalı. Ay bu acemi. Acemi sen kendin git vallahi ben kendim. Ay sen kendin git ben kendim gitmeyeceğim. Ben diğerleriyle takılacağım. Sen orada birazcık oyalan. Oy arkadaşlar ay yeter hızlı hızlı ha oğlum mahkum sandığından çok fazla şey çıkmıyor bakın çok az çıktı efsane sandıktan hiçbir şey çıkmıyor resmen ya maske çıksaydı maske maskeyi çok seviyorum arkadaşlar siz maskeyi çok seviyor musunuz böyle hava maskeleri <gülüyor> Ben onları çok seviyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu serinin devamlı gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.